yaratılabilmesidir diyoruz. Bütün çalışmalarımızı da bu temel üzerinde oluşturuyoruz. Yani sizinle herhalde saatlerce konuşabiliriz. Ne kadar hafimsiniz her şeye. Böyle hayranlıkla Çok izledim, evet. dinledim sizi. Ee, tebrik ediyorum gerçekten. Biraz da sizi tanıtalım mı? Artık sohbetimizin hani sok kısmındayız. Reyhan Aktar kimdir, şimdiye kadar neler yaptı bilince...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 Ayrımcılığın da cinsiyet temelli olduğunu fark etmedim açıkçası. Bu biraz daha aslında üniversite hayatıyla beraber daha fazla işte sivil toplum alanında çalışırken bunu fark ediyorsunuz. Çeşitli yapmış olduğunuz çalışmalar içerisinde bunu fark edebiliyorsunuz. Ve şunu görüyorsunuz, kamusal alana kazandırılmış kadının zaten hiçbir eğitimden geçmesine gerek kalmaksızın bir erkeğin merhametine ihtiyaç duymadan...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 Biz ee, birlikteydik. Kiminle birlikteydik? Türk konfet Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar. Aynı zamanda Türk Onfet Başkan Yardımcısı ve bir başka şarkısı daha var. Yarbakır İş Kadınları Derneği Başkanı bizimle birlikteydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.